6, eksi 8, sıralı ikilisini koordinat düzlemine yerleştirelim. Gördüğünüz koordinat düzleminde, yatay eksen x eksene, dikey eksen ise y eksenidir. Herhangi bir sıralı ikilide, ilk değer x koordinatını, ikinci değer ise y koordinatını ifade eder. Yani bu sıralı ikilide x koordinatımız 6. Öyleyse, x ekseninde Pozitif yönde 6'ya kadar sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Orijinden yani 0'a 0 noktasından başlayıp sağa doğru saydık. x ekseninde 6 noktasını bulduğumuza göre sıralı ikilinin ilk sayısını bulduk. y koordinatımız, eksi 8, yani dikey doğrultuda 8 birim Aşağı ineceğiz. Aşağıya doğru eksi 1, eksi 2, eksi 3, 4, eksi 5, eksi 6, 7 ve eksi 8. Sağa doğru 6 birim, aşağı doğru 8 birim gitmiş olduk. Ve o nokta da şurası. Yani 6 eksi 8 noktası. Bunu bulmak için x eşittir 6 ve y eşittir eksi 8 doğrularını çizip kesişimlerini belirleyebilirsiniz. 6 sağa 8 aşağı gitme yöntemi kesişim yönteminden daha kolay.